Merhabalar. Bu videomda 30 Aralık 2021 tarihinde meydana gelecek olan Merkür-Plüto kavuşumundan ve e, Jüpiter'in Balık burcu geçişinin ilk etkilerinden bahsediyor olacağım. Gerçekten çok kritik süreçlerden geçiyoruz. Özellikle Oğlak burcu stelyumu haritalarımızda bu alanda ne kadar çaba ve emek gösterdiğimizi teyit ediyor olacak. Aynı zamanda retro Venüsle beraber Geçmişte ötelediğimiz ve ertelediğimiz konular ile tekrar karşı karşıyayız ve Jüpiter'de burç değiştiriyor. Ay düğümleriyle de kontakları olacak ve aynı zamanda Neptün'ün etkileşimiyle beraber gerçekten ilahi adalet mekanizmasının çalışmaya başladığı ne ektiysek onu biçmeye başlayacağımız bir sürecin içerisindeyiz kolektif olarak. Bir önceki videoda 29 Aralık tarihine dikkat çekmiştim. Önemli gökyüzü etkileşimleri vardı 29 Aralık tarihinde. Şimdi ise 30 Aralık tarihinde meydana gelecek olan merkür Plüto kavuşumunu esas alarak anlatmaya çalışacağım bu süreci. Yeni bir yıla giriş yaparken yeni kararlarda alacağız gibi gözüküyor. Ancak bu alacağımız yeni kararların da geçmişin gölgesinde olacağı, geçmişle beraber ilerleyeceğini ifade etmekte fayda var. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa desteklerini göstermek adına abone olurlarsa çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Merkür-Plüton'un kavuşumuyla beraber özellikle e, gizli konular, karanlık düşünceler, köklü dönüşümler ve hayatımızla alakalı alacağımız radikal kararlar sembolize ediliyor arkadaşlar. Plüto biliyorsunuz Akrep Burcu'nun yönetici gezegeni. Dolayısıyla Akrep Burcu temalarını ölüm, dönüşüm, gizli konular, ortaklaşa paylaşımlar, derinde ve gizide kalan konular ve bilinç bilinçaltını sembolize eder. Dolayısıyla Merkür'ün bu kavuşumuyla beraber aslında içimizde saklı kalan konuların ortaya çıkması, gizli meselelerin bir şekilde artık ayyuka çıkmasıyla beraber kendi gerçekliğimizle yüzleşmemiz söz konusu olacak gibi gözüküyor. Özellikle retro Venüsle beraber bu etkileşim tezahür ettiğinden bu konuların daha çok geçmişteki aşklar, geçmişteki maddi kayıplar, kazançlar, geçmişteki karmalar üzerine odaklanacağını söyleyebiliriz. Yani Burada artık e, karma'nın aktif olmaya başladığı ilahi adalet mekanizmasının e, harekete geçtiği bir süreç aktive olacak. Burada e, özellikle saplantılar, kaygılar, korkular, takıntılar ön plana çıkabilir. Plüto-Merkür kavuşumuyla beraber. Oldukça saplantılı, takıntılı bir ruh haline bürünebiliriz haritamızda Oğlak Burcu'nun sembolize etmiş olduğu alanlarda. Ee, daha çok psikolojiyle alakalı konular, e, bir konunun en derinine, e, en gizli bölgesine ulaşmak adına da e, motivasyonlarımız e, artacaktır ve zihnimiz daha çok bu alana kanalize olacaktır. Özellikle zihnimizi meşgul eden konuları çözmeye veya birbirine, Hepten yok etmeye yönelik bir yaklaşım benimseyebiliriz yani ya sev ya terk et ya hep ya hiç felsefesini daha çok değerlendireceğimiz bir süreç olacak gibi gözüküyor açıkçası merkür Plüto kavuşumuyla beraber karşımıza çıkan etkileşim. Evet aynı zamanda Venüs 23 derece olak burcunda ve 2 derecelik orpla bu kavuşuma eşlik ediyor demiştik. Ve Vertex'in de 20 derece olak burcunda bulunduğunu görüyoruz. Yani Venüs, Vertex, Brito ve Merkür'ün kavuşumuyla beraber oldukça karmik, oldukça kadarsal bir etkileşim ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Evet yeni bir adım atıyoruz, yeni bir karar alıyoruz, yeni bir gündem karşımızda. Ancak eskiyle bağıntısı var. Ve belki geçmişteki karmaların, geçmişteki hak edişlerin ee, ancak uzun zamandır umudumuzu kesmiş olduğumuz konuların geri dönüşü olabilir. Veyahut geçmişte bir takım yanlışlarımız olduysa, hatalarımız olduysa bunlarla da yüzleşmek zorunda kalabileceğimiz, bunların gerçekliğiyle de baş başa kalacağımız bir süreci işaret ediyor arkadaşlar bu kavuşum enerjisi. Burada çok güçlü kararlar alabileceğimizi söyleyebilirim. Artık hayatımızda bir dönemin sonuna geldiğimizi hissettirecek etkileşimler yaşanabilir. Bilhassa... Ee, haritamızda gezegen dizilimleri 20 ila 30 derece arasındaysa bu etkiyi çok daha bariz bir şekilde hissedeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Aynı zamanda ay akrep burcundan yay burcuna geçerken gerçekten içimizdeki büyük derinliği keşfedebileceğimiz, duygusal ihtiyaçlarımızı keşfedebileceğimiz, derinlerimize inebileceğimiz, geçmişimize, köklerimize, bilinçaltımıza inebileceğimiz bir etkileşimden bahsediyoruz. Bu kombinasyona bu sitaryuma neptünün balık burcundan güzel 60 derecelik bir açısı olacak. Bu açıyla özellikle sezgilerimizin çok aktif olacağını söyleyebiliriz. Bu süreçte gördüğümüz rüyalar, bize gelen ilhamlar, yaşadığımız tesadüfler ve karşılaşmalar gerçekten çok sıra dışı olabilir. Özellikle burada ruhsal bir enerjinin aktive olduğunu hissettirecek deneyimler yaşayabiliriz. Yani bir şekilde sanki bir kanala doğru yönlendiriliyoruz. Ancak bu yönlendirme esnasında çok da izah edemediğimiz, çok da açıklayamadığımız bir durum söz konusu. Bu duruma ilişkin bir takım sanki spiritüel mesajlar alacağımız bir süreç var. Aynı zamanda Jüpiter 0 derece balık burcuna ilerlemiş olacak. Jüpiter'in balık burcu geçişiyle beraber 12 yıllık bir döngünün tamamlandığı ve 12 yıllık döngünün neticelerinin alınmaya başlandığı bir süreç aktive oluyor. Özellikle 2011-2010 senelerine Dönebiliriz Jüpiter'in balık burcu transitini daha iyi anlamak adına. Ancak aynı zamanda e, ilahi şifanın da aktif olacağı zamanların artık başlangıç süreçlerini işaret ediyor. E, daha evvelki videolarda bahsetmiştim. Özellikle Aralık ayının son haftası her ne kadar sert etkiler olsa da e, çok güçlü enerjilerin e, hakim olduğu bir hafta olacak. Ve biliyorsunuz hali hazırdaki Venüs Retrosu da özellikle ilişkilerdeki sadakati, güveni ve e, sorumluluk Düzeyini testten geçiriyor ve burada tarafların teminat arayışı, tarafların e, güven tesisi üzerinde odaklanıyor. Aynı zamanda geçmiş ilişki karmalarının da e, aktif olduğu bir süreçten bahsediyoruz arkadaşlar. Merkür'ün, Plüton'un, Venüs'ün, e, Oğlak Burcu'nun son derecelerine hizalanması bu alanda artık bir dönüşümün e, ve bir karmanın ortaya çıkacağını gösteriyor. Burada eğer sıkıntılı durumlar ile karşı karşıya kalıyorsak, geçmişte yaşattıklarımızı biraz gözden geçirmemiz gerekiyor. Birçok insan açısından mükafatların da alınmaya başlanacağı bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında her ne yaşıyorsak buradaki mesajın çok daha eskiye dayandığını ve geçmişteki etkileşimlerimizin bir neticesi olduğunu anlamamız gerekiyor. Jüpiter'in balık burcu geçişiyle beraber zaten e, önümüzdeki bir yıl boyunca özellikle bu alanlarda e, çok mucizevi işaretler alıyor olacağız. Tabii ki ne ektiysek onu biçiyoruz. E, hiçbir zaman sürekli güzelliklerden ve mucizelerden bahsedemeyiz. Buradaki karmanın e, nasıl işlediğini çok daha net bir şekilde anlayacağımız bir sistem artık aktive oluyor arkadaşlar. Evet bugüne dair anlatmak istediklerim bu kadardı. Umarım faydalı olmuş zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız, yorum bırakırsanız, beğenirseniz çok memnun olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusansöylece hesabı veya evrenselkadimbig@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu seneler, mutlu günler, hoşça kalın.